Ülkemizde nüfusun yaklaşık 23 milyonu çocuk. Peki Türkiye'de çocuk olmak ne demek? Bir patronun yanında çalıştırdığı çocuk işçiye zulmettiğini görseniz ne yapardınız? Babamı bilmiyorum, ben ufakken Kalp gözünü, onu da bilmiyorum işte. Hiç okula gitmedim, beni almadılar müdürler. Ben de mezbur kaldım, gitmedim. Bu işe başlama karar verdim. Kendime bakmak için çocuklar hep oynasalar oyunlar hep, hep. yaşı gelmeden büyür onlar bak, bak. çalışır ve de hep mutsuzlar Aha. Umut ellerini bir bankanın önünde suskun bir çocuk ağladı gördü mü kimse, kimse? Bir simit kokusundaki özlemi gidermek için oradaki işte Birim endin satıyor elinden geldiği kadar ama hisleri nerede? nerede? Sokaklarda oynama yaşama fakirlik boynunu büküyordu yüzme kimseyi Ben sokaklarındaki bir boyacıda olurum ama gör beni iki elin arasına saklama başını ve dünya kadar zengin olma isteği boşuna zaman geçiyor geri gelecek bir hayat bulamadı değmedi Sen kavrulun kadar zengin olsam da yanında götürecek belki keremli Oynasalar oyunlar Hep hep yaşa gelmeden onlar. Bak onlar Çalışır ve de hep mutsuzlar <gülüyor> Umut ellerini çocuklar wipe. Hep oynasalar oyunlar Hep Yaşı gelmeden bir onlar Bak bak Çalışır ve de hep mutsuzlar Aha, Umut ellerini yakar? Laflar yalandı hep maalesef Saflardır hep ne münasebet Alakalar sade Parada insanlık yamaçta kaypak millet Mantık yolsuzluğa kaydı Hava güzel olsa da bize gelen kardı Çevremde insanlığın leşi Her masumu görünce hemen deşil Yok oldu artık masumiyet insanlığa çok adi bir cinayet Cilayet yalanları önümüze Al işte budur sana kefaret Yıkamaya çalışsan da Artık boş çünkü temizlenmez pisliğin. Yıkanı arama boşuna dostum her katil aynadaki öz kendimiz. Çocuklar, çocuklar oyna samar oyunlar. Yaşı gelmeden büyür onlar. Bak bak çalışır ve de hep masuzlanır. <gülüyor> Umutellerini çok Hep oyna samar oyunlar. Hep hep yaşı gelmeden büyür onlar. Bak bak çalışır ve de hep Cellerini ne yakar?